Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsızı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz hemen Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 22-52'ye kadar bu ekranlarda günün öne çıkan e, gelişmelerini sizler için paylaşacağız kendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya e, kanalımızı. Ee, şöyle bir hatırlatacak olursak değerli dostlar sosyal cep tarik haber pinterest tarik haber eylem tarik haber tiktok tarik haber tv facebook tarik haber link elin tarik haber yay tarik haber tambır tarik haber eser amet tarik haber tweet et tarik haber reddit ground type 7308 youtube tarik haber tvvk ömer tarik yılmaz hesaplarıyla yayındayız diğer sosyal medya kararlarımızı tanıştık Pikolayda yayınlıyoruz der dostlar. Pikolay kanalımız, Tar Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İşte <gülüyor> yayında eser dostlar Twitch kanalımız Tarkhaber gibi yerlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Benim popüler kanalımız Starka BT'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da bir e, sohbet odalar var değerli dostlar. Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz. İşlekleri koyduk değerli izleyenler. Biraz beklettik. Kusura bakmayın. Ve diğer ilk haberimize geçiyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca bu ekranlarda olacağız. İlk haberimize geçiyoruz. Yeni paket geliyor. Gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Savun beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı açıklayacak yeni paket yolda. 2022 yılındaki yüksek enflasyon oranları Türkiye'deki herkesi etkiledi. Her kesimin hükümetten ayrı beklentilerinin oluşmasının ardından bakanlıklar da düğmeye bastı. Son olarak esnafın beklediği haber Hazine ve Maliye Bakanı üretti Nebati'den geldi. Bakan Nebati esnafın rahatlatacak yeni paketin geleceğini açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağını belirtmiş. Finans, finans, ekonomi. Esnafın beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı açıklayacak, yeni paket yolda. Esnafın beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı açıklayacak, yeni paket yolda. 2022 yılındaki yüksek enflasyon oranları Türkiye'deki herkesi etkiledi. Herkesimin hükümetten ayrı beklentilerinin oluşmasının ardından bakanlıklar da düğmeye bastı. Son olarak esnafın beklediği haber hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan nebatı esnafı rahatlatacak yeni paketin geleceğini, Açıklamayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirtti. 2023 e aylar kala hükümetten peş peşe ekonomi adımları gelmeye başladı. Yeni torba yasadaki EYK kredilerinin faizlerinin silinmesi, pandemi döneminde kesilen maske cezalarının kaldırılması, doğal gaz ve elektrik faturası desteği düzenlemeleri yer alırken bir heyecanlandıran açıklama daha geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman'da çeşitli temaslarda bulundu. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Cumhurbaşkanımız açıklayacak ifadelerini kullandı. Son dakika, asgari ücret, memur ve emekli maaşları. Bakan Nebati altında kalmayacak diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu. Türkçe şarkılarla karşılandı. Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, valiliği ziyaret etti. Bakan Nebati, Batman Valisi Ekrem Canal, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Nebati, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canal'dan kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nebati, Valilik Ziyaretinden sonra AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. AK Partili Gençler Bakan Nebati Meşale, Erbane ve Kürtçe şarkılar eşliğinde karşıladı. Paket yolda, geliyor. AK Parti Hil Teşkilatı ziyaretinden sonra Batman Gülistan Caddesi'ne giden Bakan Nebati, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Nebati, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra çocuklara hediyeler dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretinde talepleri dinleyen Bakan Nebati, Esnafımızı rahatlatacak paket yolda geliyor. Esnafımızı rahatlatacağız. Cumhurbaşkanımız açıklayacak dedi. Bakan Nebati'ye ziyaretleri sırasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canal, Milletvekili Ziver Özdemir ve protokol üyeleri eşlik etti. Bildi Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ak Part Bu haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor ya. Değerli dostlar yaklaşık bir saat bu ekranlardayız ve geri haberimize geçiyoruz. Tayyip Talha yıldızlaştı. Beşiktaş 3 puanı tek kolda aldı. <gülüyor> Son dakika haberiyle Beşiktaş Giresen'in sporu 1-0 mağlup etti. Tayyip Talha kartalı sırtladı. Süper Ligi'nin 9. haftasında Beşiktaş deplasmanı Giresen'in sporu ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşması öncesi hata yapmak istemeyen siyah beyazlar Rakibini genç oyuncu Tayip Talhan'ın şık golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf bu? Beşiktaş. Son dakika Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Tayip Talha kartalı sırtladı. Son dakika Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Tayip Talha kartalı sırtladı. Son dakika Süper Lig'in 9. haftasında beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşması öncesi hata yapmak istemeyen siyah beyazlılar rakibini genç oyuncu Tayyip Talhan'ın şut golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar. Tayip Talha sarılmış. Son dakika. Süper Lig'in dokuzuncu haftasında heyecan sürüyor. Günün kapanış mücadelesinde beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Çotanak spor kompleksinde oynanan karşılaşmada Gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların 15. dakikada Tahip Talha ile bulduğu gol offside gerekçesiyle iptal edilirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Elborsk penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 34. dakikasında genç yetenek Tahip Talha bir kez daha sahneye çıkarken, Joseph'in Röveşata ile yaptığı ortayı Röveşata ile tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirerek mücadelenin skorunu belirledi. Bu sonuçlar Beşiktaş üç haftanın ardından kazanarak puanını 18'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise 8 puanla kaldı. Siyah beyazlılar ligin 10. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında konut edecek. Giresunspor ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak. En çok aranan haberler iletişim Ana Haber Böyterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat bu ekranlardayız. Ve diğer haberimizle geçiyoruz. Toplu fotoğraf tepkisi geldi o isimle aynı kareye girmek istemedi. Gergin dakikalar yaşandı. AK Parti milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu koca elinde düzenlenen bir etkinlikte program sonundaki toplu fotoğraf çekimine tepki göstererek katılmadı. Katırcıoğlu'nun toplu fotoğrafa katılmama sebebi ise şehit ailelerine Hakaret etmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkanlı Aynı Kare'de yer almak istememesi. Ses getiren olayın ardından Milletvekili Katırcıoğlu'na açıklama geldi içeri detaylar. Haber. Haber. Güncel. AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan toplu fotoğraf tepkisi. O isimle aynı kareye girmek istemedi. AK Parti Milletvekili Katırcıoğlu'ndan toplu fotoğraf tepkisi. O isimle aynı kareye girmek istemedi. AK Parti Milletvekili Radiyar Katırcıoğlu Kocaeli'de düzenlenen bir etkinlikte program sonundaki toplu fotoğraf çekimini tepki göstererek katılmadı. Katırcıoğlu'nun toplu fotoğrafa katılmama sebebi ise şehit ailelerine hakaret etmesiyle gündeme gelen AK Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'la aynı karede yer almak istememesi. Ses getiren olayın ardından Milletvekili Katırcıoğlu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar. Kocaeli'de Marmara Kars Ardahan ve İş Adamları Derneği, Kavsiye tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Belediye Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. AK Partili vekil katılmadı. Konuşmalar yapıldıktan sonra toplu fotoğraf çekimine Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun katılmaması dikkat çekti. Katırcıoğlu'nun şehit ailelerini hakaret etmiş bir şahısla aynı kareye girmek istemediğini söyleyerek Lütfü Türkkan'ın yer aldığı karede olmayı reddettiği öğrenildi. Öte yandan, program boyunca Katırcıoğlu'nun Türkkan ile hiç aynı masada oturmadığı görüldü. Son dakika, Lütfü Türkkan Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti. Açıklama geldi. Olaya ilişkin açıklama yapan Katırcıoğlu, şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz dedi. Terbiyemiz izin vermedi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, şehit yakınına küfür ettiği için özellikle aynı kareye girmedim. Bu Anadolu toprağını bize vatan yapan her bir şehidimiz bizim önemli değerimizdir. Şehitlerin ailesi bize emanettir. Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Bununla ilgili duruşumuz ve tavrımız nettir. Sivil toplum kuruluşu ortamı olması sebebiyle orada kavga ortamı oluşsun istemediğim için konuşmak istemedim. Çok ağır şeyler söyleyebilirdim ama bizim siyasi terbiyemiz izin vermedi. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Depremi orada bekleyen... Bu haberlerimiz devam ediyor yaklaşık 1 e, e, saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Soylu'dan set açıklama geldi. Bulduğunuz an ayaklarını kırın dedi. Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu dediği ve eklediği değerli izleyenler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışman Meclis Toplantısında önemli açıklamalarda bulunduğu uyuşturucuyla mücadele konusunda değinen Bakan Soylu uyuşturucu meselesinin Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu olduğunu söyledi. Bakan Soylu uyuşturucu sadıçısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın çağrısında bulundu. Haber. Haber. Politika. Bakan Soylu, Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu dedi ve ekledi, bulduğunuz an ayaklarını kırın. Bakan Soylu, Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu dedi ve ekledi, bulduğunuz an ayaklarını kırın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kütahya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, Uyuşturucu meselesinin Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonu olduğunu söyledi. Bakan Soylu, uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın dedi. Bursa'da uyuşturucu operasyonu. Bakan Soylu duyurdu, 132 gözaltı. Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. AK Parti Kütah'ya genişletilmiş il Danışma meclisi toplantısında konuşan Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti. Soylu, 15 Temmuz öncesi Türkiye'de hapishanelerde 35 bin uyuşturucu satıcısı vardı. Yargıyla, emniyet güçlerimizle, jandarma güçlerimizle şu anda ne kadardır? 116 bin kişiyi içeri tıktık. Buradan söylüyorum. Okulların önünde uyuşturucu satılmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir noktasında uyuşturucu satılmasına müsaade etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum, emniyet güçlerimize tekrar talimat veriyorum. Uyuşturucu satıcısını bulduğunuz an ayaklarını kırın, ayaklarını karın, ayaklarını kırın. Bizim aile yapımızı, gençlerimizi, geleceğimizi zehirlemek istiyoruz. Bizatihi Amerika'nın ve Avrupa'nın bir operasyonudur. Onlar kendi gençlerini zehirliyor ve uyuşturuyorlar. Biz buna müsaade edemeyiz ifadelerini kullandı. Kılıçlaroğlu'na sert tepki. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, Kılıçlaroğlu, akşam yatmış, sabah kalkmış diyor ki, başörtüsüyle ilgili kanun getireceğim. Kılıçlaroğlu, senin fikrinin ve zikrinin ne olduğunu biliyoruz. Kimin aklına karpuz kabul koymak istediğini, onu da biliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız söyledi. Eğer biraz yüreğin varsa mevki sayını getirirsin, Türkiye'deki anayasa değişikliğinin altına imza atarsın, kartını görürüz ama o her zamanki gibi çarpçıya çarp etmenin formülünü bulur. Tamam bitti, oldu, olmadı, komisyona havale edelim, şöyle yapalım, böyle edelim. Kılıçdaroğlu, bugün Kütahya'nın inancını görüyoruz. Sen ne kadar kılırsan kılır. sen ne kadar yalan söylersen söyle, sen ne kadar istismar edersen et, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber biz anlayasayı değiştirecek gücü elde edeceğiz ve bu işi bitireceğiz şeklinde konuştu. Kütahya Dumlu Pınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı sonrası AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Ölsay, Bakan Soylu'ya Çin'i vazo hediye etti. İldi ağabey. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fatih Elbakan'dan sert sözler. Hava haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık ee, bir saate kadar bu ekranlarda değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Efendim neler oldu neler önce iptal etti sonra penaltı verdi değerli izleyenler. Süper Lig'in 9. haftasında Giresun konuk olan Beşiktaş karşılaşmaya oldukça hızlı bir şekilde başlarken mücadelenin henüz 15 dakikasında Tayyip Talha ile öne geçse de gol olsaydı gelecekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem Yaşar Kemal Uğur yaptığı var kontrol sonrası penaltı noktasına gösterirken Giresun'un futbolcular yoğun itirazda bulundu. İşte o anlar. Spor. Spor. Beşiktaş. Neler oldu neler. Önce iptal etti, sonra penaltı dedi. İşte o anlar. Neler oldu neler. Önce iptal etti, sonra penaltı dedi. İşte o anlar. Son dakika. Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olan Beşiktaş karşılaşmaya oldukça hızlı bir şekilde başlarken mücadelenin henüz 15. dakikasında Tayyip Talha ile öne geçse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yaptığı VAR kontrolü sonrası penaltı noktasını gösterirken Giresunsporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulundu. İşte o anlar. Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 9. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş deplasmanla Giresunspor'a Spor'a konuk oldu. Hızlı başlayan mücadelenin 15. dakikasında Gilesun Spor kalesi önünde müthiş bir karambol yaşanırken, ev sahibi ekip topu bir türlü uzaklaştıramadı ve Beşiktaş genç oyuncusu Tahip Talhasan'ı topu filelerle buluşturdu. Golün ardından var odası ile uzun süre konuşan Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu incelemek üzere vara gitti ve golü offside gerekçesiyle geçersiz sayarak Giresunspor savunmasının yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Siyah beyazlıların yeni transferi Olted Borst penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ancak Giresunspor kalecisi onun Can gol'e izin vermeyerek takımının geriye düşmesini önledi. İşte o anlar. Görüntüler Beyn Sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 22. E, 56'ya 22.40'a kadar bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir zam daha geliyor. 5,41 lira. Bu rakam kontak kapattırır değerli izleyenler. Çünkü 6 günde 4. fiyat artışı yaşandı. Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi geldi mi? Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu sorularına yanıt arayan milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren haber geldi. Bu hafta üst üste üçüncü kez zamlanan akaryakıt fiyatları için bir fiyat artışı daha yapılması bekleniyor. Salı gönülden geçerli olmak üzere motorun fiyatları bir lira 39 kuruş zamlanacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Ne kadar? Benzin ve motorun fiyatları kaç TL? Işleyin? haberimiz, Detaylar haberimizde. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika.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 Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu sorularına yanıt arayan milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren haber geldi. Bu hafta üst üste 3 kez zamlanan akaryakıt fiyatları için bir fiyat artışı daha yapılması bekleniyor. Salı gününden geçerli olmak üzerine motorin fiyatları 1,39 lira zamlanacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatları kaç TL? İşte detaylar. Son dakika. Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleriyle milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 gün üst üste zamlanan akaryakıt fiyatları için salı gününden geçerli olmak üzere bir zam daha geleceği öğrenildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatı ne kadar? Kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika akaryakıt zam haberinin detayları. Altı günde 4 zam. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun Kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zamlarını da beraberinde getirdi. Petrolün yükselmesiyle 3 haftalık sessizliğini bozan akaryakıt fiyatları hafta içi üst üste 3 kez zamlandı. Çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Perşembe ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Son olarak dün motorin grubunda 1 Türk Lirası 53 kuruş fiyat artışı yaşandı. Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Zamla birlikte motorin litre fiyatı 6 günde 4. kez artacak. Böylece motorin fiyatları 5,41 lira zamlanmış olacak. Benzin fiyatı ise değişmeyecek. İstanbul'da benzin ve motorin fiyatı ne oldu? Benzin 20 Türk lirası 63 kuruş. Motorin 27 Türk lirası 11 kuruş. Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin 20 Türk lirası 76 kuruş. Motorin 27 Türk lirası 21 kuruş. İzmir'de benzin ve mazot fiyatı. Benzin 20 Türk lirası 74 kuruş. Motorin 27 Türk lirası 25 kuruş.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 Katma değer vergisi ve ÖTV gibi vergi etkisi fiyatların oluşumunda etkilidir. Dolayısıyla direkt Brent petrol ve ham petrol fiyatlarındaki korelasyon akaryakıta birebir yansıtılmamaktadır dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Esna... Ana haber biterimiz devam ediyor yaklaşık 22.43'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kuzey Kore'den göz göz geldi, peş peş açıklamalara geldi değerli izleyenler. Güney Kore-Kuzey Kore arasındaki gerilim bir yenisi daha eklendi. Son olarak ABD ile askeri tatbikat yapan Güney Kore'ye göz daha vermek için Kuzey Kore'den balistik balistik füze ateşlendi. Füzenin Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi. Haber, haber, dünya, Kuzey Kore'den göz Japonya ve Güney Kore'den peş peşi açıklamalar geldi. Kuzey Kore'den gözdağı. Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi. Güney Kore, Kuzey Kore arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile askeri tatbikat yapan Güney Kore'ye gözdağı vermek için Kuzey Kore'den balistik füze ateşlendi. Füze'nin, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin, Doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi. Kuzey Kore'nin füze atışı, Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşti. Son dakika, nabızlar yükseliyor. Kim Jong-un'un başı bu kez dertti. Kıpırdadığı an vuracaklar. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin Doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi. Japonya uyarıda bulundu. Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğrulayarak, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin meşru müdafaa olduğunu öne sürmüştü. Son dakika Kuzey Kore'den balistik füze denemesi. Japonya alarma geçti, sığınaklara girin.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 30 Eylül'de Doğu Denizi Bitişi'ndeki uluslararası sularda antidenizaltı tatbikatı düzenlemişti. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kent'e gelen sığınmacılar kriz çıkardı. O hal ilan edildi. Türkiye'yi derinden sarstı onu televizyonda görünce ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-43 43'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz Milan su iki golle devirdi değerli izleyenler son dakika haberine göre İtalya Serie iki 2 gol Güçlü ekibi Milan ve Juventus 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Uyusop ve Stadyumunda oynanan karşılaşmalar Gülen taraf 2-0'daki skorla ev sahibi ekip Milan oldu. Spor. Spor. İtalya. Milan Juventus'u 2-0 ile geçti. Kritik maçta 3 puan Milan'ın. Milan, Milan Juventus'u 2-0 ile geçti. Kritik maçta 3 puan Milan'ın. Son dakika. İtalya Serie A'nın iki güçlü ekibi Milan ve Juventus 9. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yuseppe Meazza Stadyumunda oynanan karşılaşmada Gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Milan oldu. İşte detaylar. İtalya Serie A'da heyecan 9. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 9. haftanın dev karşılaşmasında ezeli rakiplerden Milan sahasında Juventus'u ağırladı. Yuseppe Meazza stadyumunda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lı üstünlüğüyle sona erdi. Milan'ın golleri 45-1 dakikada Tomori ve 54. dakikada Beydiaz'dan geldi. Bu sonuçta Milan 3 puanın sahibi oldu. Kritik maçta Juventus'u deviren Milan puanını 20'ye yükseltirken, Juventus 13 puanda kaldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Juventus 3 puanı 3 golle aldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.40'ya kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Asgari ücret ve EYT AK Partili isim, ismin sözleri heyecanlandırdı. Asgari ücret, EYT, Kadro, Sosyal Yardımlar AKP isminin sözleri heyecanlandırdı. Yıl sonu yaklaştıkça milyonlarca insan asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Osmanlılar asgari ücretle ilişkin tahminlere bulunurken açıklamada bu kez AKP'li isimden geldi. AKP Genel Baktan Yardımcısı Cülde Sarayaroğlu, asgari ücretle ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak dedi. Sarayaroğlu, EYT ve kadro bekleyen milyonlarca kişi içinde heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Finans, finans, ekonomi, asgari ücret, EYT, kadro, sosyal yardımlar.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 Asgari ücret ile ilgili güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak dedi. Sarı Eroğlu ve kadro bekleyen milyonlarca kişi içinde heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücret ne kadar olacak, soruları yanıt açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün asgari ücret konusunda gelişme yaşanırken bu kez AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son dakika emekli maaş zamını bekleyenleri endişelendiren açıklama, bunu kimse bilmiyordu, yeni detay. Milyonlarca kişi zam alamayabilir. Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenen 2023'e doğru şehir buluşmaları programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 80 maddelik torba kanunun sevk edildiğini ifade eden Sarı Eroğlu, tüm kesimlerin beklentilerini karşılayacak düzenlemeleri yapacaklarını belirtti. Asgari ücrette güçlü artış vurgusu. Dönem şartlarına göre asgari ücrette güçlü artışların yaşanacağını vurgulayan Sarı Eroğlu, Bütçe sürecinden sonra da yine emekçilerimizin başta EYT olmak üzere sözleşmelilerin kadro konusu olmak üzere arkasından asgari ücretimizin yine o dönemki şartlar değerlendirilerek asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın, kaldı ki asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları etkilemiyor. Sosyal yardımlar başta olmak üzere engelli aylıkları, evde bakım aylıkları, yaşlı aylıkları ve her alanı etkiliyor. Bütün işyerlerindeki ücret skalalarını da bu tip artışa etki eden bir sosyal denge ücretidir aslında. Bu anlamda asgari ücretle ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.43'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray'daki kaderi değişmediği Falcao krizi yaşanıyor değerli izleyenler. Son dakika beni göre Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonucu büyük umutlarla kadrosuna kattı. Ancak yaşadığı sakatlıklar neticesinde eski performansından oldukça uzak bir görüntüsü çizilen Ramayla Falcao İspanyol Kulübü Rayo Vallecano'ya bedelsiz olarak gönderilmişti. Burada da sarı kırmızı takımın performansını giydiği dönemden farklı bir grafik çizemeyen Kolombiyalı, İspanyol basınında gündem oldu. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray'daki kaderi değişmedi. Falcao'da olanlar oldu. Galatasaray'daki kaderi değişmedi. Falcao'da olanlar oldu. Son dakika. Galatasaray'ın Monaco'dan uzun uğraşlar sonucu büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar neticesinde eski performansından oldukça uzak bir görüntü çizen Radamel Falcao... İspanyol kulübü Rayo Valdicano'ya bedelsiz olarak gönderilmişti. Burada da sarı kırmızılı takımın formasını giydiği dönemden farklı bir grafik çizmeyen Kolombiyalı İspanyol basınında gündem oldu. İşte detaylar. Radamel Falcao. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ancak performansıyla tartışmaların odağı olan ve Rayo Valdicano'ya bedelsiz olarak transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao İspanya'da gündemdi. İspanya'da da aynı senaryo sürekli sakatlanması ve beklenilen katkıyı verememesi sonrası İspanyol medyasında da eleştirilen golcü isim Rayo Valjicano formasıyla da Lig'deki 8 maçta sadece bir maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi. Oynamak istiyorum. İspanyol basınında çıkan habere göre, 36 yaşındaki Santifor'un tek ilk 11 başladığı maçta da Valjicano'nun, sahasında Mallorca karşısında 2-0'lı skorla mağlup olduğu kaydedildi. Rayo Valjicano Atletico Madrid'den transfer edilen Sergio Cameldo'nun teknik direktör Antonio Raul Asagarna'nın ilk tercihli olduğunu ifade edilirken, onun da takımda daha fazla süre almak istediği belirtildi. Bu sezon Valje toplamda 8 maçta süre alan Falcao, skor katkısı üretemedi. Tecrübeli isim, geçen sezon ise La 22 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. En çok aranan haberler, iletişim. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.43'e kadar ama 1 saatlik vaktimizden 10 dakikaya kadar değerli dostlar. 53'e kadar dediğimiz gibi bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün her şey bir anda oldu. Karşı, karşı, karşı karşıya geçmek için beklerken deşidi yaşadı. Kontrolen çıkıp savrulan araç yolunun karşısına geçmeye çalışan iki kadına böyle çarptı. Nevşehir'de farklı tarihlere meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazalar KGS kameraları tarafından kaydedildi. Haber. Yaşam. Kontrolden çıkıp savrulan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına böyle çarptı. Kontrolden çıkıp savrulan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına böyle çarptı. Nehirde farklı tarihlerde meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazalar GBS kameraları tarafından kaydedildi. Zübeyli Hanım Caddesi üzerinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada, bir anda savularak üzerlerine gelen aracı gören iki kadının kaçacak zamanları kalmadı. Üzerlerine gelen aracı gören iki kadın, neye uğradıklarını şaşırdı. Meydana gelen kazada iki kadın da yaralandı. Kentte meydana gelen bir başka kazada ise kontrolsüz şerit değiştiren bisiklete otomobil çarptı. Kaza 2000 evler mahallesi üniversite kavşağında meydana geldi. Bisiklet sürücüsü kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmek istediği anda arkasından gelen aracı sollayan bir başka araç çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Farklı tarihlerde meydana gelen her iki kazada kentin çeşitli noktalarında bulunan kent güvenlik sistemi, KBS, kameralarına yansıdı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir e, 22 e kadar. Bu ekranlarda diğer haberimize geçiyoruz. Öğrenler ne yapacağını şaşırdı, tutmaya çalıştı. Kızının kıyafede çıkınca olaylar oldu değerli izleyenler. ABM'deki herkesin yapacağını şaşırdı. Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı. İstanbul Belikdüzü'nde akşam saatlerinde yaşanan olayı görenlere korku dolu dakikalar yaşattı. ABM terasından sarkan bir kadın herkesi alarma geçirdi. Görenler müdahale etmek istedi ancak başarılı olamaz. Genç kızı düşmesin diye kıyafetlerinden tamlar oldu. Fakat kıyafetin çıkmasıyla kız metrelerce aşağıya düştü. İlk belirlemine göre kızın ağır yaralı olduğu belirtilmiş. Haber. Haber. Yaşam. Avnideki herkes ne yapacağını şaşırdı. Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı. Avnideki herkes ne yapacağını şaşırdı. Düşmesin diye tutmaya çalıştıkları kızın kıyafeti çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde akşam saatlerinde yaşanan olay görenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Avvimin terasından sarkan bir kadın herkesi alarma geçirdi. Görenler müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Genç kızı düşmesin diye kıyafetlerinden tutanlar oldu fakat kıyafetin çıkmasıyla kız metrelerce aşağıya düştü. İlk belirlemelere göre kızın ağır yaralı olduğu belirtildi. Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, Cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Bunu fark eden terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerini yansıdı. Tuttukları kıyafeti çıktı. Olay, saat 18-15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen kader yıldız, 25 Telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Son dakika İstanbul'daki avvinde panik anları. İstinye Park'ta silahlı çatışma. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. Ağır yaralı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tedavi altına alındı. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarttığı görüldü. Terastakiler ise kader yıldızı tutmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. D.D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İki aylık bebeğini öldürmüştü. Cani anne tutuklandı. Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için sert sözler. Herkes kaldırımda bekliyor. Kötü kelimeler kullanıyorlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.53'e kadar ve diğer haberimde. Efendim. Bir, bir iliği heyecanlandıran keşif meydana geldi. İlk kez karşılaşıyorlar. Ne çıkarsa çıksın devletin olacak denildi. Muğla'dan Milas ilçesinde tarlasını süren bir çiftçi tarihi keşfi imza attı. Sabana takılan büyük taşın ne olduğunu anlamaya çalışan çiftçi, taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntıyla karşılaştı. Milas müze müdürlüğüne haber verilmesi üzerine İnceleme yapan ekipler, taşın yaklaşık 2400 yıl önce inşa edildiği tahmin edilen oda mezar olduğunu e tespit etmiş. Korumaya alınan oda mezarda kurtarma kası başlatıldığı bildirildi. Haber. Haber. İlginç haberler. Bir ileri heyecanlandıran keşif. Tarlayı ekip biçerken buldu. Ne çıkarsa çıksın devletin olacak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 Korumaya alınan oda mezarda kurtarma kazısı başlatıldığı bildirildi. Nula'nın Milas ilçesi Meşelik mahallesinde bir tarlada tarihi bir keşfeye imza atıldı. Tarlayı ekip biçen bir çiftçi, 2400 yıl önce yapıldığı değerlendirilen oda mezar buldu. Milas Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından mezarda kurtarma kazısı başlatıldı. Su ararken buldu, başına tarih kuşu kondu. Teklif yağan tarlanın sahibi, kimse burayı alamaz. Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde Fatma Özüğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Vaki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Çevresinde seramik parçaları bulundu. Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. Ve 4. yüzyılda erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil. Ne çıkarsa çıksın devletin olacak. Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Vaki Karabaca, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Burası daha önce yüksek bir tepe gibiydi. Tarlı yıllarca sürüle sürüle toprak aşağı aktarıldı. Böylece taş ortaya çıkmış. Biz de kurtarma kazılarına yardım ediyoruz. Mezarın içinden ne çıkar bilmem ama, ne çıkarsa çıksın devletin olacak dedi. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeni tavşanlar görenleri şaşırtıyor. Tanesi 2000 liradan satılıyor. İmam Ulu Cami'mizi engelleme pankartları açtılar. Basın açıklaması bu sözlerle yarıda kesildi. Herkes kaldırıp Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22 53'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu nasıl olur? Revaşata ile orta revaşata ile gol değerli izleyenler. Son dakika haberimiz göre Süper 9. haftasına Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayip Dalha Sanuç sosyal medyanın dilinde. Siyah beyazlarda gösterdiği harika performansla şimdiden konuşulmaya başlayan genç yıldız, Giresunspor'a karşı da jeneriklik bir gol kaydetti. İşte detaylar. Beşiktaş. Röveşata ile orta, Röveşata ile gol. Tayyip Talha sosyal medyanın dilinde. Röveşata ile orta, Röveşata ile gol. Tayyip Talha sosyal medyanın dilinde. Son dakika. Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspora konuk olan Beşiktaş'ın genç yıldızı Tayyip Talha sanmış sosyal medyanın dilinde. Siyah beyazlılarda gösterdiği harika performansla şimdiden konuşulmaya başlanan genç yıldız Giresunspora karşı da jeneriklik bir gol kaydetti. İşte detaylar. Tayyip Talhasan Uç. Süper Lig'in 9. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor sahasında zorlu rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz 15. dakikasında yaşanan karambolün ardından Tahip Talha ile öne geçen Beşiktaş'ın golü offside gerekçesiyle iptal olurken, Tayip Talha bu kez 34. dakikada çok konuşulacak bir gole imza attı. Orta Röveşat'a, gol Röveşat'a. Josephin Röveşat'a ile yaptığı ortaya, kendisi de ile illeşip bir gol vuruşu yapan Tayip Talha sanmış bu golüyle takımını öne geçirirken, taraftarları da adeta mest etti. Sosyal medyanın dilinde. Öte yandan Tayip Talhan'ın Adana Demirspor'da forma giydiği dönemde de Hatayspora karşı 93 golü iptal edilmiş, 98'de tekrar gol atma başarısı göstermişti. Genç oyuncunun bu performansı sosyal medyada da gündem olurken, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yapıldı. İşte Tayip Talhan'ın golü ve taraftarların paylaşımları. Görüntüler ve Sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler.